Arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kartal yapacağız yeni evet arkadaşlar ben süper final ay kutu un, ay ki ise e, brastar demiştim arkadaşlar ben ramazan doğru çıktım bunun hediyesi olarak babam bunu aldı bu iki kutuyu aldı ikimize. Bu hafta sonuna ancak denk geldi biliyorsunuz. Önceki hafta sonları yani hep kapalıydı her yer yani. Bu yüzden bugüne denk gelmiş. Denk geldi. Bana bu aykutada bu arkadaşlar 75 75 böleceğiz Aykut'la. Gence hemen bitirme. mi? Çünkü hemen tekrar alamıyoruz. Çünkü takatik payasa var Sen de biliyorsun ki. Evet arkadaşlar. Bu Star, Star Cup. Ya ben abi sordum arkadaşlar orada ben ne ettim. Bugün. Ya yine futbolcu kartlarıyla ilgili. Ama bu sefer seçenek var. Sanırım. Evet arkadaşlar. Kutular bu şekilde görünümleri burada tek ana resmi Messi var burada Ronaldo arkadaşlar arkada bunun arkasında kıtalar falan da var burada sağa koymuşlar buraya Krizma koymuşlar burada her yerde çoğunlukla Cup diye yazıyor Star diye burada da sadece resimleri var çoğunlukla Çoğunlukla şüper finalin yapımcıları çok fazla resim koymaya çalışmışlar ama bu taraf 3-5 resimde tamamlamış. Bu da bir ayrı süper finalin ki arkadaşlar bunda böyle efsaneler var mı bilmiyorum. Vardı sanırım zaten yani ama bunlar da vardı zaten hepsinde sanırım. Yine bunu da da olabildiğince çok koymuşlar. Arkadaşlar hemen buradan da. Bunlara bakalım. arkadaşlar bu da sanırım yine süper yaptığı kişiler yapıyor bunu. Bu da herhalde bunlarla aynı yani. Bununla bu yapış olabilir. Bu sefer daha çok şey yapmaya çalışmışlar. Yani Frank falan benzetmeyi başarmışlar daha güzel bana göre yani burda arkasında arkasında yani öyle bir şey yok ama burda değişik bir yerde sanki elektrik terlerinde burada da arkadaşlar ben minecraft'a benzettim riko'yu sanki arkasında çitler filan koymuş ama sanırım bir şeyin altında saklanıyor bu arkadaşlar bu var bu da bundan saklanıyor <gülüyor> Evet arkadaşlar. Demek ki bunda yeni skinler de var. Yani yeni karakterlerin kostüm de var. Arkadaşlar bu oyuna yeni geldi. Çok beğendiğim bir karakter. Kendisi de. Ama canı çok kötü. Çok fazla az. Bu yandan çok kötü arkadaşlar. Arkadaşlar ama güzel ama 150 taş çok fazla. Evet arkadaşlar bir bu 30 taş. Burada da Max var. İkisi aynı zaten ti şey olarak. Yani aynı zamanda aynı şekilde geldiler. Bu da 30 30 taş. Bu da 30 taş. Bu bende var. Çünkü Max var. Bu da yeni geldi. Arkadaşlar. Bunların arka bundanın arkasında arkadaşlar çoğunlukla bir şeyler koymuşlar ya da kendi Brawl Stars'ın kendi resimleri var. Yani arkasında oradan belli olur mu bilmiyorum ama bunlar da arkasında desen olarak gözüküyor ama burada hep yıldız yıldız yıldız koymuyor. Süper Arkadaşlar çok uzatmadan ben kendi kartlarımı açmaya geçeyim. Arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Hayırdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi paketli değil. Ama tabii ki bak. Evet arkadaşlar bu böyle benim tercihim bu olmaz. Yani daha küçük. Arkadaşlar ben bunu hmm, Arkadaşımı görmüştüm. Sizin kameraya kameronun eline çıkmıştı deha diye. Bizim sınıftan yine o da. O bakkaldan almış. Şimdi benim önümde kutu var. Arkadaşlar ona böyle yapmakta. Paket ne güzel çık diye açılıyordu. niye böyle yapmışlar ki? Hep uğraştırıyorlar. Arkadaşlar. Ekuban, Lukaku, Jumi, Durmaz. Büyük ihtimalle bunun asılı şey. Hmm, Türk. Evet arkadaşlar. Burada değerlerin var. Arkadaşlar bu Trabzon'da, bu İnter'de, bu Galatasaray'da. Arkadaşlar takımları yazmıyor. Bu en kötü su herhalde yani kartın. Arkadaşlar 1.3 milyon değeri falan. Toplam falan yazıyor. Dokar konunun 5 milyon. Rumi Dolomaz'ın 2 milyon. Arkadaşlar çoğu futbolcu her kısadan hatta büyük ihtimal çoğu futbolcu her kısadan Değeri büyük ihtimal bin bile olsa milyon bile olsa düşecektir. Bir milyon bile olsa bundan içinde kötü de yerimi durmaz falan değil. git. Lukaku da düşebilir. Messi, Ronaldo, ne var? Daha dünya çok dünya yıldızları var. Onların da değeri bir tane bir yanda çöp olup gidebilir. Ama yine de çöp olup gitse de onlar büyük yine büyük ihtimalle değerleri yine en büyük olan olur. Arkadaşlar şu an kesinlikle ama kesinlikle burayı tercih ediyorum. Yani f süper süpersineli tercih ediyorum. Garanti hem arkadaşlar paketli değil. Hem arkadaşlar hangi takımda olduğunu yazın. Ya bunu adam da bilsin Trabzon'da olduğunu. Ne anladı bunu anlılmasın Arkadaşlar ben yine aynı taktiği uygulamamız için şunları kenara koyup geleyim. Evet arkadaşlar. Buraya oturdum şimdi. Şunu izledim. şuradan alayım arkadaşlar. Niye döküyorsunuz desen diyeceksiniz. Kaykutla ikimiz ölçeceğiz. Yani benim 75 tanem onun bunun 75 tanesi benim. İkimize de yine 150 adet düşüyor. Ben tamam. Yani, evet Evet arkadaşlar bunda öyle köşe doğru. Evet. arkadaşlar ilk tercihimi bundan yarar bir kullanayım Bir kere şu dış görünüş bana bana göre bu dış görünüş şunun ama bu buranın dış görünüşü de bunun yani bana göre şu an bu önde ama bu tabii ki yeni frenle olduğu için öyle de. Şimdi hemen ben buradan açayım. Yine siz, size göstereceğim. Açtıklarımı. Ayet evet, düzgünce çıktı. Deniz Sürüç ve Loris Kair Karyus. Kar karius Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım burada Türk futbolculara daha çok yer verilmiş. Çünkü arkadaşlar bir tane yabancı futbolcu, bir tane yabancı futbolcu, iki tane süperlikten bir oyuncu. Bu yandan tabii ki bunu burayı tercih ediyorum çünkü <gülüyor> futbolcular daha çok. Arkadaşlar burada şunu atıyorum. Bundan sonra bir tane. Plusstar plus, plus, 4. seri açıyoruz. Hmm. Arkadaşlar en güzel yanı paketi yok ya. Atmayon hiçbir yere. Çok iyi. Aziz, Aziz, bir şey bir şey işte, Antoni Griezmann Vedat Muriç. Nuriç. De, herhalde bunun yapımcısı da Fenerbahçe'li, altın renginde. <gülüyor> Hemen oradan bile Fenerbahçe'ye gitmiş, başardım. Arkadaşlar şunları üst üste koyayım. Ama yapayım. Buraya götürdük. Arkadaşlar. Gelin. Bir tane de. Buradan en güzelini seçip açıyorum. Bu değil en güzel. Bu. Bu yine paketli. Arkadaşlar dediğim gibi. Bunun. Bunun yapımcısı yapmış. Çünkü bunun yapımcısı paketlemiyor. Paketlemediği buradan anlaşılıyor. Bunu açayım. Ben Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen bir tane yeni gelen bir karakterin kıyafeti çıksın. Hadi, hadi. Arkadaşlar. Spike'ın Robust Spike Rosa Şeli. Bu kostüm olduğu için Robust Spike dedim. Bunlar normal şerif. Arkadaşlar inek çözümü Eskişehir'e benziyor. Bunu da buraya koyalım. En sorduğum nefret? Neyse gidivermiş. Uçmuş gitmiş, kilolmuş gitmiş. Buradan bunu seçtim. Ben kolay açıldık, ben kolay açıldık. <gülüyor> tamam, kolay açıldı. Ben görmeden size göstereyim. Daha bir tane süperlikten vardır. Aynen. Arkadaşlar adım Adil Rami, Adil Rame. Cristiano Ronaldo, Uğurcan Çakır. Buradan bir tane daha seçiyorum. Ve oranın 5'ini tamamlıyorum. Adamlar hiç. Ozan Öz Yakup. Bu bir su Arkadaşlar 12 milyon, 3 milyon, 3 buçuk milyon. Arkadaşlar bu garanti ben sallama çünkü 12 milyon yani. Veren, vermelere biraz zor. Şu anda, şu anda yani o yılda zaten 2019'da Türkiye Türkiye'ye virüs gelmeden önce de şu an zaten kesin 10 milyon falan da 3 Biliyorsan, hele Türkiye'de ayağ bir değerleri düşer. Diye düşünüyorum Ve arkadaşlar bura şimdi Size şöyle göstereyim. Arkadaşlar ilk baştan Ekuban, Lukaku, Durmaz çıkardım. Hepsinin değerleri alsınlar. Büyük ihtimal hepsinde değerleri sarsılacak. Deniz Trüç, Sanchez ve Loris Karyos. Evet arkadaşlar bunların da değerleri böyle. Bunların da savrulacak. Arkadaşlar Fenerbahçe'de 12 milyon euro veremez. 8 milyon falan ancak ödeyebiliriz. Çünkü kadromuzda bir kişi yok. 11 kişi var. Hatta 20 falan. Yani öbür falan Burada da değerleri gözüküyor. Arkadaşlar bu da 130 milyon olamaz. Adil Rami. Cristiano Ronaldo. Kurt, Cam, Chakir. Bunların ismini okumadım. Vedat Moriç. Ansoni Griezmann Aziz. Aziz diyorum soyadı. Maşallah. Değerleri bu şekilde. Ronaldo'nun asıl değeri 94 milyon. Ve son olarak ise Adem Nayic, Luis Suarez, Ozan Öz Yakup, 12 milyon, 3 milyon, 3 buçuk milyon. Yine burada çıkan bütün kişilerin değeri büyük ihtimal az uzun değil bir salınacak. Hemen gelelim. Evet, taktası ölçüyoruz. Yine ablamın paketi var. yine tutmayı açacağız. Hadi yeni gelen. Yeni gelen. Hadi. Lütfen. Uf. Ya, Çıkma. Power box ara elbim bunun ne olduğunu bilmem kutuvar da herhalde büyük Evet arkadaşlar atıyorum Bari bundan çıksın be Bari bundan çıksın farklı şey Hadi hadi hadi Çıktı. hem de ben de çıktı. Şeli Poco Max Turbo Max Turbo Zaten bu hızlı oyunun en hızlı karakteri Poco Şeli Evet arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone ol Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dışarı çıkmayın. Benim günlerimiz dışında